Arkadaşlar hepinize merhaba, bugün yine bir ürün incelemesi yapacağız sizinle beraber. Hemen paketi açalım ve konuya girelim. Çinmen şeyli ünlü alışveriş firması olan Banggood bu ürünü yine incelememiz için bize gönderdi. Bakalım inceleyelim nasıl bir şey çıkacak, paket ezilmiş birazcık kargoda su çantası water bag ya da camel bag deniyor bunlara Çantanızın içerisinde su taşımanız için kendi muslu olan bir su çantası aslında ürünü çıkartalım hemen Arkadaşlar doğada İster bisiklete binin, isterseniz trekkinge çıkın, isterseniz kampa gidin. Su yaşadığımız en büyük problemlerden bir tanesi. Bu da ona çözüm getirmek için üretilmiş ürün. Bir ürün arkadaşlar. Ürünümüzün markası e, Naturike. Right. Doğa yürüyüş çantası. Doğa yürüyüşü demek oluyor esasında. Su çantası demiş. 3 litre kapasitesinde. Ee, i̇şte arkadan teknik özelliklerini hemen kabaca okuyayım size. İşte tatsız güvenliği malzeme olarak üretilmiş. PVA içermiyormuş arkadaşlar yani sağlığa zararlı bir maddeden üretilmemiş bu. Ee, mikroban e, teknolojisi üretilmiş. Aynı zamanda burada diyor ki e, çift katmanlı dikişler kullanmışlar. Birleştirirken dolayısıyla patlama yapmaz diye özellikle belirtmiş kolay takma çıkartma valfi varmış kaymalı bir tane valfi var, içme valfi varmış askeri malzemeden üretilmiş arkadaşlar hortumun dışı ne yok da, ayrıca burada belirtmiş artı 50 derece ile eksi 20 derece arasındaki sıcaklıklarda kullanabilirsiniz diyor sağlıklıdır işareti koymuşlar sıcak soğuk meyve suyu koymayın alkollü malzeme koymayın demiş içerisine ee, boyutu kapasitesi az önce dediğim gibi 3 litre civarında. Glassas teknolojisi kullanılarak üretilmiş. Ayrıca belirtmişler. Ya yani zaten aşağı yukarı siz de biliyorsunuz Camelbak'lerin özelliklerini. Bunu diğer Camelbak'lerden öne çıkartan en önemli özelliklerden bir tanesi arkadaşlar fiyatı ve tamamen Güvenli bir malzeme olması. Bunun fiyatı yaklaşık 10 dolar civarında. Yani bugünün parasıyla 40 lira civarında. 38 lira civarında bir şey yapıyor. Ürünü incelemek isteyen arkadaşlar için ürünün linkini açıklamalar kısmına yazıyorum. Oradan okuyup rahatlıkla inceleyebilirsiniz. Hatta incelemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Gerçekten güzel ve sağlam yapmışlar malzemeyi. Hemen Ortuda takalım. Takılması da basit. Sökmek de basit. Gördüğünüz gibi. Gayet sağlam ve sert bir malzeme. Hemen kapaklarını açalım. Buradan su çantamızı doldurmak için kullanıyoruz burayı, burasını. Aynı zamanda bunun güzel özelliği. Arkadaşlar. Kolay yıkama imkanına izin veriyor. Kolay çok kolay temizleyebiliyorsunuz bunun içini. Mevcut Kemal Bekinizde kullanabileceğiniz gibi herhangi bir sırt çantanızda da kullanabilirsiniz arkadaşlar bunun. Ben şimdi burada bir uygulama yapacağım. Bu şekilde taktığınız zaman da tekrar su geçirmez oluyor. Benim burada bir tane standart 30 litre sıt çantam var. Trekking'e çıkarken kullandığım bir çantası. Gördüğünüz gibi benim çantamın yan tarafında... ...kamçı için, su kamçısı için bir deliği var. Şimdi oradan geçireceğim. Ve montajı nasıl yapıldığını göstereceğim size. Çantayı açtığınız zaman çantanın içerisinde kimol bekleri için... ...bu tip çantalarda özel bir bölme var arkadaşlar. Ama bunu... Normansız çantanızın içerisine de koyarak kullanabilirsiniz. Kolay kolay patlamaz. Çok yüksek basınca dayandığını iddia ediyorlar. Ama tabi sonuçta Çin markası arkadaşlar. Yani e, güvenli kısmını ben özetle size bırakıyorum. Artık ne kadar güvenirsiniz bilemiyorum. Gördüğünüz gibi burada bir tane perlon geçirme deliği yapmışlar. Şu anda çan su çantasını su çantamıza monte ettik. Şimdi benim tek endişem bu çok kalın, çok sağlam bir malzemeden yapmışlar. Şuraları pek hoşuma gitmedi. Standart makaron kullanmışlar arkadaşlar. Ee, çok güzel gözükmüyor. Ve neopren içerisinden sıyrıldı hemen gördüğünüz gibi. Bu da ayrıca dikkat edilmesi gereken noktalardan bir tanesi. Ama kolay kolay yine de zarar göreceğini zannetmiyorum. Çünkü çok kalın bir hortum var içinde. Bakalım geçirmeyi deneyelim. Çantamıza fazlalığı tekrar şimdi buradan işler açacağım ben bunu çünkü bayağı uzun kullanmışlar portumu. Evet arkadaşlar çantamıza monte ettik. Montajı da bu kadar basit. Güzel, güvenli bir ürün yapmışlar arkadaşlar. Dediğim gibi ürünün incelemesi bu şekilde oldu. Ee, ürünle ilgilenen arkadaşlar videonun açıklamalar kısmında bu ürünün linkine ulaşabilirler. Çok makul fiyattı. Bildiğiniz gibi Türkiye'de bu tip ürünlerin fiyatları maalesef çok astronomik oluyor. Yani o kadar astronomik oluyor ki. E, aynı kapasitede bir... Camelbeck'in fiyatı aşağı yukarı 70-80 lira civarında satılıyor. Dolayısıyla bu 10 dolarlık fiyatıyla gayet makul ve kullanışlı. Aynı zamanda da sağlam bir su çantası. Arkadaşlar su çantasını suyla doldurduğunuz zaman kamçıyı çıkartırsanız, hortumu çıkartırsanız buradan su kaçmadığını, kaçırmadığını iddia ediyorlar. Dolayısıyla bunu bu şekilde doldurup yanınıza da taşıyabilirsiniz. Gördüğünüz gibi kolay bir sökme takma mekanizması koymuşlar. Hemen şu ağzındaki contayı kontrol etmek istiyorum ben. Burada da bir tane plastik conta koy kullanmışlar arkadaşlar. İnsan sallayışı zararsız, güvenli bir su çantası. Umarım... Bu videoda ilginizi çekmiştir. Şimdi esas gelelim can alıcı noktaya. Arkadaşlar buna neden ihtiyacınız olduğunu yorumlar bölümünde mantıklı ve düzgünce yazarsanız e, en güzel cevaba ben bu su çantasını hediye etmek istiyorum. Doğa yürüyüşlerinde, doğada veya bisiklette spor yaparken... Kullandıkça biz hatırlaması için. Arkadaşlar yorum yapmayı ihmal etmeyin. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi de ihmal etmeyin. Ee, videonun açıklamalar kısmında girip arkadaşlar ürünü inceleyin. Ee, oradaki diğer kullanıcı yorumlarını da okuyun. Alıp da şikayetçi olan olmamış bu üründen şimdiye kadar. Ben hediye edeceğim arkadaşında şikayetçi olacağını düşünmüyorum. Bir dahaki videoda Görüşmek üzere arkadaşlar. Takipte kalın.